You. Sizin içindir. Kendimden daise Tanrı içindir. Aklı gözü yüksek sizin içindir. Biz deliler için her gün bayramdır. Bizim yayılacak bir müjdemiz var. Biz del And madig neri bir <gülüyor> şevati